Depresyon tedavisi gören veya e, profesyonel yardım alan, psikolog yardım alan bir kişi yine depresyona girdiğinde nasıl bir avantaj oluyor? Veya girerse bir gayri ihtiyarı girdi diyelim. Bu öğrendiği yöntemleri ömür boyu kullanabiliyor mu? Kesinlikle hocam. Bizim e, yöntemlerimiz genellikle biz savaşmayı öğretiriz bir psikolog olarak. Bir psikolog savaşmayı öğretir ve ondan sonra devamı da gelir bu süreç. Yani seans verdiği e, kalmaz. Bir seansı olmaz. Biz onu her zaman savaşmayı hocam. E, bir şekilde öğretir ve onu hayatta insanlara da öğretir o kişi. Peki yaklaşık depresyon tedavisi, terapisi, işte kaygı Hı -hı. gibi. Yani bir kişinin genel Hı -hı. psikolojik danışmanlık süreci ortalama kaç seans süre? Hocam kişiye göre değişen bir şeydir. Yani, yani mesela kişinin... 8 mi 10 mu? Genellikle daha çok evet. danışanlarınızdan... Danışanlarımdan biliyorum. Evet, yani belli bir e, seans sayısı <gülüyor> benim tecrübelerimde oluşmuş durumda. Evet. Senin gördüğün, sizin gördüğünüz danışanlarda bu durum nedir yani? Evet hocam. Benim e, danışanlarımı genel olarak gördüğüm 12 seansta biz hmm. bunu e, bir sonuca ba bağlayabiliyoruz. Evet. Tabii burada danışanın da bize yardımı da çok önemli tabii. hocam Biliyorsunuz. Aslında kendine yardım tabii. Yani. Ki, tabii o ki. zaman değerli <gülüyor> attı mı vurmak için... Tabiri caizse yaklaşık 3 ay bir psikoloğun kapısını çalmak, çayını içmek, onun gülen yüzüyle, muhabbetiyle hemdem olmak oluyor. gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü sizler ve bizler bunun için...